Sağlık sektörü hocam Sağlık sektörü Zor bir sektör İnsanları memnun etmeniz zor ee, Tabi bununla birlikte Bir de özellikle Özel sağlık kurumları işin içerisine girince Şöyle bir Tablo çıkıyor Hem parasını alıyorsunuz Hem hastalığını iyileştiriyorsunuz Hasta olsun. insandan, nasıl, insandan para nasıl, nasıl para istersin? Böyle bir diyalog gibi para? İstenir mi? Ya zaten evet. o hasta Evet. Ama iyileşmesi gerekiyor. Evet. Peki nasıl olacak hocam? Eee Esra Hanım siz be, ben, benden daha iyi tanımladınız. <gülüyor> Öyle değil. Hastadan para evet. nasıl oldu? Şimdi şöyle sağlık ve sağlık sektörü, özel hastane bu konuda neler söylenebilir dediğim vakit ben e, tıbbi branşlardan gelen biri değilim. Evet. Ben işletme, e, eğitim boyutlarıyla. Onlar insan bedeniyle uğraşırken ben de insan ruhuyla. Uğraşan bir branşın evet. şeyim. Geldiğim zaman vakit vakit böyle zaman zaman bir şaşkınlıklarım oldu uyumda iletişimde o kazaları gördüğüm zaman. Fakat işin özüne ne iş yaparsan yap işi bir defa tanımını ve tarifini bileceksin. Evet. Tanım ve tarife bakıyorsun ki sağlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü tanımlamış. Dünya sağlık görgütü de eksik tanımlamış, tam tanımlamamış. Yani tabi her şeyin dört dört bir tanımı da olmayabilir. Diyor ki dünya sağlık görgütü sağlık bedeni ruhi, sosyal iyilik halidir. Burada işin bir işte ekonomik boyut var. Sosyo ekonomik iyilik halidir. Yani ekonomik boyutunu da yerine getirebildiğin zaman. Ee, bu sağlığı dört dörtlük yapmış olursun. Allah kimseye dert vermesin. Ama evet. dert verir de hastanelerimize geldiği zaman bu dört boyutla da onu mutlu ve tatmin olmuş şekilde ee, çıkartmayı arzu ediyoruz. Şimdi e, sağlığın bu tanımını yaptıktan sonra sağlığın karakterini sağlık aslında bir amme hizmeti. Sağlık aslında bir Kamu hizmeti, ee, bunun özellikleri, karakteri bakımından bu hız istiyor, bu esneklik istiyor, çabukluk istiyor. Bazen zaman zaman yaşıyoruz, yanımızda işte yanan bir hastane vardı, tam mesainin bitiminden sonra yandı, hiçbir yere aktıramıyorsun. Ee, bizim ekip özel dinamik. Oradan 60 tane hastayı tahliye etme becerisini gösterdi. E, bina çöküyor. Evet. Çöken binada o sırada altına özel biri yetişiyor. Yani bu e... Bunlar yaşanmış olaylar. Yaşa yani yaşanmış, yaşanmış olaylardan sözü. Ben canlı, sonunda biz... 3 yıl önce Zeytinburnu'nda binanın çökmesi yani bunlar o çocukların hastaneye koşturulması tabii, tabii, tabii. yaşandı Ama işte Saat farkına bakın. Tam mesai bitiminde evet. o denkti. Ama bu 7.24 dediğiniz az önce söylediğiniz gibi bu e bir sağlık hizmeti yani tanrıyla bir anlaşman yok gece hasta olmayacaksın diye bir şeyin yani olmuş. nerede nasıl ama başımıza ne gelecek e, 24 bilmiyoruz. saatte insanları çalıştıramazsın özel hastaneler bu konuda sağlığın esnekliğini ve dinamikliğini tamamlıyor evet devlet hastaneleri de çok çok kıymetli yani bunu demek ben onunla onu yarıştırmak gibi bir yani anlam kıyaslamıyoruz ama anlam çıksın istemiyorum yani böyle bir şeyim de yok. Şu anda da tüm Türkiye'de şöyle %30 ile 35 aralığında bazı spesifik alanlarda %50'ye yakın özel hastanelerin hizmet ürettiği var. Ortalamasında %30 dediğimiz zaman güzel bir yerde ama bunun bu esnekliği, serililiği e, her boyutuyla kazanabilmemiz gerekiyor. Yani özelde de bu işler kolay olmuyor. Evet. E, çünkü sağlık e, negatif talepli bir şey. İstemeyerek mecbur kaldığımız için aldığımız bir şey. Yoksa e, böyle pozitif tale talepli, benim şuna ihtiyacım var, gideyim şuradan bir sağlık alayım gibi e, bir e, düşüncenin Olması mümkün. Öyle bir toplumuz ki hocam. Evet. Yani son anda da hastaneye gidiyoruz. Evet. Böyle bir de yapımız var. İnternetten araştırıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, sağlığın genel karakteristiğinden başlayalım. Bir de ülkemizde e, gerçekten devrim sayılacak derecede e, sağlık sektöründe ciddi bir gelişme evet, yapıldı. yapıldı. Ya bunun en büyük payları da yine en kıymetli, en iyi insan kaynaklarımızı yüzde birlik bilimlere, ailelerin hekimlik mesleğine adamasından kaynaklıdır diye evet. düşünüyorum. Bu gelişim süreçlerimizde şöyle oldu. Önce e, benim gençliğim veya çocukluğum döneminde ağırlıklı, sağlık ve özel sağlık hizmetleri muayenehane odaklıydı. Sonra baktılar ki ya tek başına olmuyor. Birkaç toplu veya bir kaç alet edevat çünkü sadece insanla yapamıyorsun bu işi teknoloji, teknoloji de gelişiyor o zaman bir poliklinikler dönemi başladı ee, poliklinikler dönemi de e, iletişimi doktorlarımızın iletişimlerini kuvvetlendirmeye başladı özel hastane özel hastaların beklentilerine nasıl onu devletteyken beklemiyorsun özelin isteklerine psikolojisi neyi, sosyal durumu ne onu hesaba katmasan da olur e, gibi düşünülüyor. Poliklinik evresinden sonra da şey başladı, böyle otellerden, apartmanlardan hastaneye dönüştürme dönemleri başladı. Onlara butik hastaneler devre diyelim. Daha sonrası e, gerçekten Turgut Özal'ın, muhtelif yöneticilerimizin e, müthiş bir vizyon verdi.ler sağlık konusunda e, çağdaş hastanelerin kurulma dönemi temelden hastanelerin kurulma dönemi, işte bizim Avrasya Hospital'da ergonomisiyle fonksiyonuyla Zeytinburnu'ndaki ilk defa e, temelden hastane olarak projelendirilip eee yapılan bir şey. Fakat ondan sonra bir baktık ki ya bir de bu işin estetiği var. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'de de özel hastane mimari standartı şu anda yok. Ama biz diyoruz ki Gazi Osman Paşa'da yaptığımız küçük köydeki hastanemiz bilmiyorum göstermek evet, mümkün oluyor mu? Arkadaşlarımız siz konuşurken yani, de görüntülerde arkada yani, görüntülerde görü Evet yani, olabiliyor görüntüyor. mu? Ee, mimari özel hastane mimari standartlarına uygun bir hedi ama bu böyledir diyemiyoruz. Yani Gazi Osman Paşa e çok büyük bir estetik, kazandırdı. estetik kazandırmak. Estetik kazandırmak yani. diye arzuladık ve kazandık. Bu, bu yönüyle de e ben mutluluk duyuyorum. E burada da yine Hüseyin Bey'in emeklerini paylarını kazandık. E ...unutmamak gerektiğine e, inanıyorum. Evet, tabii... E, ...Hüseyin Hocamız başta olmak üzere... ...tüm Uylu ailesine çok teşekkür ediyoruz ki... E, ...Türkiye ekonomisine... E, ...gerek yurt içinde ...gerekse yurt dışında... E, ...bu kadar güzel... ...gerek estetik, gerekse için branşlarıyla çok yönlü bir hastane kazandırdığınız için tabi e, hastanemiz köklü bir hastane e, birçok branşta hizmet veriyor peki biraz da birim ve bölümlerinden de bahsedebilir miyiz hocam köklü bir hastane dediniz her kök salmanın bir e, felsefesi bir, yani bizim bir yola çıkarken hayallerimiz vardı evet. felsefemiz vardı inançlarımız vardı istediğim gösterdiğim bu da Anayasa, yani, e, anayasamızda hastane. bunlara cümlelerle e, dökmeye çalıştıklarımız var. Uyum için e, selamlaşmaya kadar var. Bir defa hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Prensibiyle yasal şartlara uygun hizmette en yüksek kaliteyi Karşımıza gelen insanları en üst düzeyde tatmin etmeyi ama bu kurumunda verimliliğini, ısrafın, masrafın evet. önlenmesi gerektiğini e, kalın çizgilerle çizmeye e, gayret ettim. Kökü bu parolayla sal, e, salmaya çalıştık. Kök e, suyunu, güneşini, ışığını bununla vermeye başladık. E, branş bakımından şu anda 30'a yakın e, en İstanbul'da en geniş e, dalda hizmet veren bütün branşlar, 30'a yakın branşlar var. Çok az küçük e, spesifik olanlar yok ama e, 30 ünite, 30 bölüm yani onkolojisinden, kanserinden tutun, kalbi, öbürü patolojisi, bütün bölümlerini orada Orada halledebilmeyi hedefledik evet. ama sağlık kolay bir iş değil, yani her şey orada da halledilemediğimiz, bizim de orada halledemediğimiz olabiliyor, bazen... bölümümüz mesela İbrahim hocam, orada e, otorator, doktor, kıymetli hocalarımızın, e, tabii Fatma Şen hocamızı burada ee, analım, çok sevilen ya... bir e, hekim. Hepsi Hastaları tarafından çok seviliyor Hepsi gönlümüzün kahramanı <gülüyor> Evet gönlümüzün kahramanı Onkoloji bölümünde e, e, Kıymetli Fatma hocamız, Züleyha hocamız e, Yine ekip arkadaşları evet. Diğer tarafta e, Kalp cerrahlarımız Hı. Esat hocamız e, Profesör doktor Ali Rıza Cenal Hocamız Hı. hem de Zeytinburnu Yerleşkesinin evet. başhekimi Bir kıymetli hocalarımız var Evet Evet hakikaten evet